Çocuklara sağlığa hoş geldiniz. Bebeklerde gözyaşı kanalı tıkanıklıkları çok sık gördüğümüz bir durumdur. Gözyaşı kanalı tıkanıklıkları bize e, gözyaşının sürekli dışarıya doğru atması şeklinde e, başvuruyor aileler. E, bebeğin gözyaşı üretme kapasitesine bağlı olarak bazen doğumdan sonra erken dönemde, bazen de ikinci, üçüncü ayda bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı neden olur? yaşı salgılandıktan sonra gözümüzü temizledikten sonra burnumuza akar. Eğer gözyaşı kanalı olgunlaşmamış ya da tıkalı olarak doğarsa bu kanaldan gözyaşı burnu akmaz ve dışarıya doğru akmaya başlar. Peki gözyaşı kanalı tıkanıklığı tedavisi nasıl yapacağız? Gözyaşı kanalı tıkanıklı olan çocuklar enfeksiyonlara çok yakındır. Çünkü gözyaşı atmadığı için buruna normal fizyolojisi bozuldu, dışarıya doğru aktı ve gözyaşı sürekli burada göllendiği için buraların bakteriyel kolonizasyon riski artıyor. Buradaki mikrop sayısı arttığı zaman da konjüktivite neden olur. Konjüktivite olduğunda gözü, gözü kızarır, Göz çapaklanma artar, bazen kirpikler yapışacak kadar enfeksiyon ilerleyebilir. Bu durumlardaki tedavi, antibiyotikli damlalar ya da antibiyotikli merhemlerdir. Bu ara ara tekrarlayabilir. En çok komplikasyonu budur. Tedavisi tedavisi, gözyaşı kanalı tıkanıklığının, gözyaşı kanalının açılmasına yardımcı olmaktır. Şimdi gözyaşı kanalı buradan buruna akıyor dedik. Buraya masaj yapmak, kanalın olduğu bölgeye bu şekilde masaj yaparak kanalın açılmasını hızlandırabiliriz günde 3 defa, onlar defa orta şiddette şu köşe kısmını baskı uygulamamız istiyoruz. Tabii ki bu masajdan önce ellerinizi çok güzel temizlemeniz gerekiyor. Çünkü elimizdeki mikroplarda eğer varsa temizlemezsek gözük yine biz kendi kendimizi de enfekte edebiliriz. Eğer bir bebeğin gözyaşı kanalı 7. uncuya geldi, hala tıkalı Hala sık sık enfeksiyon oluyor, konjüktivit oluyorsa buranın bir göz doktoru tarafından ameliyathane şartlarında açılması gerekir. Kolay ve basit bir tedavi yöntemidir. Ancak buraya kadar gelsin istemeyiz. Enfeksiyonların tedavisi ve masajdan çoğu gözyaşı kanalı tıkanıklı tedavi olur. Çocuklara Sağlık kanalında başka çocuk sağlığı videolarını da eklemeye devam edeceğiz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Her zaman dediğiniz gibi sağlıcakla kalın.